Bir yani yaşındayım. Ha. Okulu bitince babam bu meslekle uğraşırdı. Babam beni yani okulda vermedi. Mütemadiyen yandı çalıştı. Ha. Yani ondan sonra babam bıraktı. Biz dört kardeştik. Dört kardeşlik Babam onlara söz geçiremedi. Bana her gün söz geçirdi. Çalışmadığım günü bana huzur vermezdi. Şimdi ben de kızarmadım. Fakat şimdi nasıl biliyor musun? Babama bir de duacı oluyorum ben. Nasıl oluyor? Neden dolayıca oluyorum? Beni işler vaziyette bıraktı. Babam her gün önüme iş buldu. Her gün işimi buldu. Ben şimdi işlemedim günü hasta olurum. Bak şimdi bu kepenelik köyü Şimdi çalışayım, bugün başlıyorum. Her gün işim mevcut. Ha. Hep bu köylerde bilirler. Şimdi bunda işim olmadığı zaman yine aylak duramam ben bu yaşta. Halbuki Allah'a Allah şükür. İhtiyacım yok, yani ihtiyacım yok fakat çalışmadığım günü hasta olurum. Çalıştığım günü huzurlu oluyor. Güzel. Ömrüm böyle geçti, daha halen de bak Çal Pazarına varım, Bekir Pazarına, öteki geliri bak dün Çalın Pazar'ıydı. Kaç kişiler geldi ya, tabi eskiyen birliklerinden arayıp buluyol beni. Bize kepenek lazım, Ya ben çalışmıyorum gardiyon, hadi yolla bizim için, biz çalış ve biz eskiden beri seni bildiğimizden biz sene yanına geliyorduk diyorlar. Heh. İmkanı olsa çalışacağım da, yani bu makineler olunca eskisi zorluk yok kızım. Eskisi böyle ter döke döke, böyle kendini yıpradayıp da çalışıyordun, şimdi makinelerleşti. Işte, e aşağı yukarı 20-30 senedir, 30 senedir ben bu makineyle çalışıyoruz. Yorgunluk yok. Heh. İş de bol. İkene iş, iş bol. Allah'a şükür, bu yaşa geldim, bak dört tane evlat meydana getirdim. Hiç daha kimisiye karşı olmadım, mahcup hiç olmadım, mağcupturmadım hiç. Hi eteminde filan yere borcu varmış, filan işini görememiş. Bu neden çalışmamın gayesiyle, çalışmamın gayesiyle her gün çalışırım, her gün çalışırım. Ele muhtaç olmadım. Daha kim ömrüm boyunca etemde filan yerden para almış da ödememiş ne, etemde filan yerde eksiklik almış da. Eksik işlerini çalışmam. Her gün çalışmalıyım. Ha? Kendi işimi kendim görmeliyim. Şu günde bak, ben şimdi akşam oluyor. Siz gelmeseniz, işte evimin bahçesinde var diyor mi? Buradaki bağlarla uğraşalım. Sen Yengen dedi, onlar gelecek de. Ben işe başladım. İşlediğim gün huzurlu oluyorum ben. Ben işlediğim güne huzurlu oluyorum. Sabri. Kaç yaşında evlendin Eten amca? 18 yaşında Yengenle evlendim, yengenlerle evlendim, devam ediyor, o da, o da çalışmayı çok sever. Şimdi bağda bağış öyle o da çalışır. Şimdi ben ona çalışmayı yavru, bıraklar diyorum. Ben de diyor çalışmadım mı, hasta oluyorum diyor. Şimdi, şimdi bak, siz olmasanız, mesela hoş geldiniz falan geldiniz de, o orada çubuk kıracak. Ben de burada bağırla bağışıyla uğraşacağım. Akşamı kadar yorulacak ana, akşamüstü yoruluk mu biz dinlenmiş vaziyette oluyoruz. Ha, kafada bir şey kalmıyor. Hastı, vücudun hastıysa da çalışırken o hastalıkları umduyorsun. Öyle. Şükür günümden. Nerede gördün Ayşe teyzem'i sen? Nerede gördün de ne aldın? Bu benim, bu hançalardır bu, bu hançalardır. Teyzem'in kızıydı zaten, ben yani deyzem'in kızıydı. Eskiden de nasıldı biliyor musun? Babam kimin kızını alalım dedi mi? Onu almaya mecburdum. Babanın sözüne ister az olmaz da. Anam baban seni kime verdiyse ona da ister olmaz da. Bu devletin kızıydı. Ha? Annem dedi ben bunu almayacağım Fakat şimdiki nesil bunu tanımıyor. Ha? Ha. Ne kadar anası olsun biraz bir yerden şey bulsa, eş bulmaya çalışsa, onlar ananın bu ne dediğini bakmıyor. Ben plan yerden alacağım. Ben Fransızın kızını alacağım. Eskiden böyleydi. Ananın babanın sözüne itiraz olmazdı. Anan ne buyursa, yani, boyunca benim de izlememizdir, bu eve geldi. Babam öyle bizi bir rezil kullandı. Rezil neyemiyor? Rezilli kendi işimiz gerçi de her gün işimize iş bulurdu. Biz de hayır baba biz bunu işlemeyeceğiz, biz bunu yapmayacağız diye itiraz yoktu. Şimdi iki tane gelin var bende, iki tane gelin var, hiç yani ne, ne yapıyormuş. Babam nişliyormuş, ne oğlandan, ne gelinden, hiç kimseden bir feyde yok. Ben sabahla kalkarım, babama giderim veya kendime göre bir şey olurum veya imkanım olursa genelik gün her gün burada hazır işte. Her gün hazır, ben her gün çalışmalıyım. Çalışmadım günü, hasta oluyor Çalışmadım günü, hasta oluyorum. Yani hasta olmuyorum da biliyor musun, çalışmak az mı ediyor? İçeriden çalışmak geliyor. Nasıl geçiniyorsunuz, nasıl geçiyor zamanınız Ayşe teyzemle? Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Geldi, yani iyi olmadığı günler de olmuştur da, fakat şimdiki keşler gibi bozulunluk vermedik. Ha. Mesela olurdu kendim aramızda, benim arkadaşımız olurdu. Akşama iyileşirdik, akşama iyileşirdik. Yani günlerce, aylarca hiçbir aylık ayrı durmadık. Küsmek yok. Küsmek yok, daha halen de küsmek yoktur. Allah'a şükür, 900 demek. de evlendik. <gülüyor> bu tarih oldu daha hala öyle geçimimiz devam eder ya aramazsan devam eder kızım şimdiki gençler öyle diyor ki ya yoktan yere ortaya bir bozgunu çıkarttırıyorlar hem ana baba ortada kötü oluyor hem kendileri huzurlu oluyorlar böyle yaşadık kepelekçilik hariç başka neler yapıyorsun şimdi tamamca? amca başka için bağım bahçem var onlarla meşgul oluyor Olmuşum. Hiç el işi görmedim kızım. Yani elin yani görmesi de ne aşe desen ben görmüşümdür. Her gün kendimize garip iş buluruz. Allah aşkına az önce Allah anlattığım gibi hiç daha kimse de etemde filan yerden aramıştır demem. Etemde filan yerde dört sefer evlat everdim çıkardım. Ben buradan işleri çalgalı şeyleri yani masraflı olur. Etemin de filan yere Filanyar'ın aldığını daha ödememişti, temizle falan borcu varmış da Dedirtmemişimdir. Şimdi borcum olmuştur, biliyor musun? Daha hiç kapıma gelen olmamıştır. O parayı ve karayı. Şimdi aşağıya diyor, kuruyor musun? Konuşma neden ya? Biz diyor, gibi, diyor, ilerle edemedik ya diyor. Eller şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben de diyorum, sen benim evden oldu geldi, 60 seneyi geçti. Hiç diyorum, İstemem, amcam nerede? Bizim onda para varmıştır, babam beni ona gönderdi diye kapıma bir mı gelen oldu mu? Diyorum, olmadı diyor. Şimdi çok hasta olur, mütemadiyen doktorları götürüm ben, zaten daha halis hastalıyordum. Şimdi peki diyorum, de hasta oluyor Ya hadi filan adamdan, elleri lira gelelim de seni doktora götüreyim dediğim gibi oldu mu? Oldu, olmadı diyor. Hep kendi yarımızı sardık, sardık. Dört seferdi on, çalgılığınız zorunlardı, düğünler ettik. Hiç eten mi de yere borcu takılmış diyen olmam. Allah'ım şur anına çıkıyor etmişimdir, çalışmışımdır. Heh. Yani lüzumlu yere parayı harcanırım, lüzumsuz yere de para harcanmam. Lüzumsuz yere beş lira para gitsin, ona canım gider. Fakat e, bir yere 500 beş yüz lira gitsin ona hiç acımam. İşte böyle hayat yaşadık sana keperik için gelseler şu anda yapıyor musun? Yapıyorum. Yapmak istesem yapıyorum. Fakat, işte öbür başımızı bulamıyoruz. Şimdi, mesela gelse bana adam... Zaten diyen çok da... Mesela sabahla başlasam ben, burada işim hazır. Yani sen bunu niye işliyorsun, niye işlemediğini öğretmenim yani mesela. Ben bunu, kendi işim olduğundan, kendisim insana zor gelmez. Şimdi ben burada çalışırım. Mesela... Akşamda burada işim mevcuttur. Evime de andesiz gibi bir misafirim gelmiştir. Hemen burada işimi bırakırım. Misafirim öyle meşhur olurum. Misafirim de, işimi gördüm, onun başından savdum mı? burada işim geri meşhurdur. burada gelirim, gelsin geri bir daha çalışmaya başlarım. Yani işi aramadım ben, hep kendi evimde kendi işimi kendim buldum. Bir kepene kaç günde yapıyorsun Etem amca? Bir kebeğe yani mütemadiyen çalışarak. Bir günde yaparım. Bir günde, akşamı da mükemenek yaparım. Allah şükür oradan da idaremi temin ediyorum. Heh, temin ediyorum. Bugünlere şükür ettik. Sağlığın, sıhhatin yerinde mi Etem ablacığım? Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Olur gerçekten. Yani herkes kendine vardır Arasızlığı da Allah'a şükür hep sağlam adamları görmeyeceksin. Gerideki daha hastaları göreceksin. Heh, haline şükür edeceksin. Heh. Şimdi ben bar arıyorum böyle pazarlara giderim. Benden küçük, etraftaki tanıdığım adamla mesela şimdi Selcan niye? Selcan'ın hepsini ben tanırım. Evet. Benden daha küçük yaşta, benim tanıdığım adamla var. Şimdi ondan ki, kimisi elinde baston, zor gidiyor. Onları da beni tanıyor. ben de Kimisi gözünü takmış onla geziyor. Benden küçüklere bakıyorum, yarabbi diyorum ben bu yaşa gelmişim de bu duruma inmemişim diye Allah'a tekrar tekrar şükür diyorum. Neye borçluyuz bunu? Evet. Çalışmaya. Şimdi bak, niçe böyle çalışkan adamlar vardır. Gerçi ömrünü hissediyorlar. Fakat huzuru iyidir. Çalışmayan adamlar vardır. Her gün huzurdadır, şeydedir, rahatdadır. Fakat onunla bizim kadar ömrü uzun olmuyor. Çok böyle bakıyorum, Konuştuğum günlerin günleri geçiren insan, insanlar, bizim ömürleri bulmadı. bulmadı. Şimdi sizin selcan adımı hep beni tanır. Ben de onları tanırım. Hacı'ya gittin mi Ethem Kızım imkanı olsa, yani istesem gitme imkanım var da gitmedik Allah inşallah nasip etsin. Böyle gönlümüzden geçiyor. Daha başka müstaciğerli işlerimiz oluyor. Oraya gideceğim demeyle olmaz. Allah nasip edecekse öyle olur zaten. Gidecek olur her şeyin tam, şey olur. Teknil olur. Nasip olmayacaksa yine olmaz. Allah şu neden geri bırakmasın. Şu anda bu işleri yapan kimse yok, değil mi Ethem Hemen de kalmadı, hemen de kalmadı. Halbuki, işlerin parayı da veriyor adam şimdi, öyle bir para kazanmak kolay ki. He. Geliyor adam bana, aman bir kepenek yapıp başka da yaptıracak yer yok. Farz et ki, fazla şeye temah yok da, beş yüneyin yerine on istesem, adam verecek, yaptıracak. He. E şimdi bende ikiden olan var, birisi... Anya'da gezeceğiz. Bir sonraki Hiç, şu mesleği bizler kendi evlerinde, her gün işim var. Sonra benim işim, adım canım, zaten onlara işi bulur. Onlar mesela dışarıdan gelen beni yaptıran bilir. Beni yaptıran Onlar bunu yapar. Ben onlarla alakadığım yerine teslim ederim. Bunlara işi bulurum. Fakat yapan yok. Nesilde hiçbir heves yok. Zor işi yapmak yok. Kolay iş. Kızım zor, zor kendi evindeki zor gelir mi insana ya? Peki kendi evindeki iş zor gelmez. Fakat sen paltanı alırsan veya yani bir alırsan elin bağına gidersen o bek zordur, o bek zordur. E şimdi burada karışan yok, görüşen yok. İşledin, istediğin saat çalış, istemediğin saat ısrar et. Erküyün bir daha çalış. Bu parmağını bu işleri yaparken mi? Hayır, bu parmağım benim küçüktüm. Daha da anlatayım da, <gülüyor> madem ben geldik. Eskiden böyle... ...savınır geç... ...savınır geçimiz olurdu. Heh. Bir tane geçi alırdık, onu savardık. Böyle... ...onları da otlatmaya giderdik. Böyle sen gibi iki tane de kız var, ufak çubuz, şu çubuz... ...şeye gittik. Yani şu okulun üstünde oralarda geçi diyorsun Yani akşama gelecek... Geçi sağılacak, onun üstünden oradan feda Çocuk Çocuklar akıl olmuyor. Adamlar buradan geldik, şimdi onlar da öyle, bizi al ya. Geçerle binerdik biz, geçerle binerdik. Ben onlar şöyle geçerini çekler, buraya geliyoruz akşam zor gari, unutlattık da geliyoruz. Bit, bir geçi ya, bindir mi geçi ya? Geçiye bindim. Şimdi. De onlar yaşamak onlar önümden geliyor, onlar da geç, geçer çekip geliyorlar, ben bindim. Bir de onlara şimdi ben şamakonluk yaptım. Bana bakın, ben bakın diye kollarımı bir kaldırdım ben. Geçti de kollarımı <gülüyor> kaldırınca bir korktu, ben hemen düştüm. Düşerken nasıl düşmüştüm? Mesela şu elim, şöyle açık düşmüş Açık düşmüşüm yere düşmüştüm. Böyle yere düşünce, bu setik denen şey yok mu? Bu buradan, şey olmuş, kopmuş işte. Şimdi bak bu setik burada yok. Şimdi bunu, Oldu. Buradan çıktım. Eskiden böyle Fennliği hastane, Fennliği doktorlar yoktu. Bir e filan yerde bir şey Gırt'tan çıktığını anlıyormuş, yaşayan yerde anlıyormuş. Ona gösterirken, buna gösterirken ha, Ayları yılları geçirdik. Ayları yılları. O sarı veriyor. kendi iyi olacak diye bakıyoruz orada iyi olmamış. Tekrar başka bir derkene derken Böyle 3-4 ay geçti. Böyle doktora gitmek de yok. Şaşlıktı. Bir de doktora gidelim dedik. Denizli'ye doktora gidelim. Böyle vasıtıyla da gelmiyor oralara. Hayvanlarla. Bak sabah ezeni buradan çıkardık. Akşam namazı Denizli'ye vardık. Orada şimdi 3 güne mahalliyordu. O doktora gittik. Doktor şöyle baktı. Amca ne zaman oldu çocuğun var mı dedi. Halbuki çok oldu ya. İşte bir ay kadar oldu dedi. Biz niye gelmediniz bir aydır dedi. Doktor bey gelecek olursak dedi, doktor bunu anlamaz. Bilen dediği ve derler gelme. Şimdi dedi, başındaki ağrıyı doktor bilecekti dedi. Karnındaki sancıyı doktor bilecekti dedi. Senin meydandaki çocuğun varmağını bilmeyecek mi dedi. Çocuğunu el evet, çolak koymuşsun dedi. Çolak koymuşsun dedi. Yani. Oradan kaldı bu. Orada kaldı işte bu böyle. Şimdi bu enlerin bu kadar söylüyorum. Yani şuranın şeysi, buran artısı. Şimdi böyle yumurluyum bak.